Tatlı tatlı tatlı tatlı yiyelim Pazara gidelim bir elma alalım Pazara gidip bir elma alıp ne yapalım Katır kutur katır kutur yiyelim. Şıpır şıpır şıpır şıpır